Merhaba, oldukça uzun bir video serisinin başlangıcındayız. Zaten az önce bir klima satın alım rehberi giriş başlığı altında FC Europe firmasının uzun soluklu inceleme amaçlı olarak tarafıma yolladığı Midea 12000 BTU klimanın teknik verilerinin tamamını artık çektim ve bunların belli kesitlerini sizlere gösterebilmek adına bir giriş videosu yayınladım. Bundan sonra bir klima satın alım rehberi olarak sizlere belli başlı başlıklar altında anlatacağım bütün detayların kaynağı nedir? Bunları biliyor olmanız adına o ilk videoyu yayınladım. Şu an yükleniyor. Ee, bittikten sonra siz onu izlerken muhtemelen ben bu videoyu hala sizlere hazırlamak için çalışıyor olacağım. Şimdi klima neden bu kadar önemli bizim için? Öncelikle o noktanın üzerinde durmamız lazım. Bir klimayı satın alırken nelere dikkat etmemiz lazım evimizin özellikleri ne olmalı satıcının özellikleri ne olmalı ürünün özellikleri ne olmalı servisin özellikleri ne olmalı bunlar neden bu kadar önemli işte bütün bunların üzerinde tek tek duracağız bu giriş videosu olduğu için girizgahı burada yapıyorum fakat diğer videolarda bundan sonrakilerde direkt olarak konuya girmiş olacağım. Ben burada belli başlı başlıklar belirledim kendimce. Klima güç tüketim mantığı, maksimum, minimum, nominal ve standby tüketim verileri nedir şeklinde. Toplamda 12 başlık olarak düşünüyorum. Mümkün olduğunca azaltmaya çalışırım ama ihtiyaç doğacaksa bunu gerekirse rakamını yükseltebiliriz. Şimdi öncelikle neden güç tüketim mantığı ile girdim ben konuya? Biliyorsunuz evlerimizde en çok güç tüketen ürünlerin başında geliyor klimamız. Aslında özellikle bizim gibi kıyı, ege, akdeniz civarında yaşayanlar kış koşullarında ısınma amaçlı da klimayı kullanıyor oldukları için sadece böyle ikişer aylık hani o sezon geçişleri arasındaki ikişer aylık çalışmamalarının haricinde biz yılın yaklaşık 8 ayı klima kullanmak durumunda kalıyoruz. Kış döneminde ısınmak için, yaz döneminde malum e, serinlemek için. Şimdi burada tabii o konfor koşullarına da gireceğiz. Ben serinlemek diyorum buna, soğutma demiyorum. Çünkü benim mantığım ve algım biraz farklı klima kullanımı konusunda. E, neden peki konuya güç tüketimiyle giriyorum? Çünkü en çok canımızı yakan nokta bu. Zaten satın alım maliyetleri başlığı altında da bu konuya tekrar değinecek olmamla birlikte ben size önce klimanın güç tüketim mantığı nedir onu anlatmak istiyorum. Herkes bir inverter klima inverter klima inverter klima diyor çok güzel. Fakat ben şu soruyu sormak istiyorum. Ne kadar inverter? Kanka bir tane klima aldım inverter. Yapma be bro ne kadar inverter? O ne kanka ya? Inverter, inverterdir işte. Değildir. Inverter, inverterdir doğru. Fakat her inverter bizim istediğimiz inverter değil. İşte asıl problem bu. Midea klimanın bize vermiş olduğu ekranda size bu seride sıklıkla Midea'dan örnek vermeme sebep olacak olan tüketim verilerini siz de gördükten sonra... Evet, gecenin ilerleyen bir saati... Saat biri 10 geçiyormuş ve 25.9 derece %44 nem dengesi muhafaza edilmiş. Evinizde kullandığınız klimanın da klima olup olmadığını sorgulayacaksınız. Size yeni satmak istedikleri klimanın mağaza personelinden tüketim verilerini, gerçek tüketim verilerini istediğinizde size bu veriler sunulduğunda size satılmak istenen o klimanın da klima olduğunu sorgulayacaksınız. Bunu kesinlikle iddia ediyorum size. Bir 12.000 BTU'luk klima düşünün ki zorlu koşullarda ki ben bu örnekleri sizlere sunarken her zaman için mutlaka ekranın sağında solunda bir tarafında bu koşullara dair de fotoğraflar videolar ekliyor olacağım. Aynen şu an ben konuşurken bu klimanın hangi ortamda nasıl koşullarda çalıştığını gösteriyor olduğum gibi. Zorlu bir ortam. Herkes bilir ki evlerde mutfakta klima çalıştırmak aslında çoğu zaman akla mantığa yatkın dahi değildir. Fakat biz bu klimayı mümkün olduğunca zorlayabilmek adına mutfak gibi bir ortamda kullandık. Peki mutfağın özelliğine neden zorlu? E, gayet basit. Mutfaktaki ısı yükü daha fazladır o yüzden çünkü bir gazlı ocak çalışır her yemek yapılırken o gazlı ocağın ortama saldığı çok ciddi bir ısı yükü vardır. Yemekten kaynaklanan hem su buharı hem yağ buharı vardır. E, tost makinesi çalışır, çay makinesi çalışır, cezve çalışır, mikrodalga çalışır. Bizim, bizim mutfaktan bahsediyorum çamaşır makinesi de bulaşık makinesi ile birlikte. Yine mutfakta duruyor. Dolayısıyla bunların yarattığı bir ısı yükü mevcut. Buzdolabı zaten biliyorsunuz olmazsa olmaz. O sürekli olarak çalışıyor. Ve sizler de biliyorsunuz ki buzdolapları çalıştığı sürece içlerini soğutuyorlar. Ancak termodinamik 2 numaralı yasa gereği ısı transferini yapabilmesi adına buzdolabının içini soğuturken dışını ısıtıyor. Dolayısıyla o da bu 12.000 BTU'luk klimanın çalıştığı ortama bir sıcaklık yükü veriyor. Evet BTU olarak bakacak olursak metrekare anlamında bu alana büyük gibi görülen klima bu bahsettiğim negatif koşullar nedeniyle hemen yan tarafında salonda kullandığım 12 binlik gri üretimi olefini black pearl klima ile aynı koşullarda çalışıyor diyebiliyorum size. Şimdi şartlar böyle olunca ben yeniden tüketim verilerine geri dönmek istiyorum ve şurada Maksimum, minimum, nominal ve standby diye kendime aldığım notlar üzerinden ilerlemek istiyorum. Sonra bu başlığı bitirip öbürüne geçeceğim. Şimdi bu maksimum tüketim verisi aslında klimaların BTU değerleri ile de ilgili yanlış algılanan bir durum. Kanka 12.000 BTU klima aldım. O çok güzel yapmışsın kanka da bu 12.000 BTU gerçek mi? Şimdi burada iki soru çıkıyor ortaya. Bir, 12.000 BTU gerçek mi? İki, senin bahsettiğin maksimum BTU değeri kanka. E bunun minimum BTU değeri nedir? Yani min BTU dediğimiz değer nedir? Min BTU ne kanka ya? İşte o min BTU aslında size gerçek enerji verimliliğini sağlayan ve sizin gerçek iklimlendirilmiş konfor koşullarındaki ortamda yaşamanızı sağlayan unsurdur. Tadracın dışında benim hemen üstümde Vestel'in HTS serisi 12.000 BTU bir kliması var. Bu ortam metrekare olarak bakacak olursak yine bu klima için küçük gibi görülüyor olsa da bu ortamda sürekli çalışan yaklaşık 12 adet işte irili ufaklı diyeceğim 43 inç 50 inç 55 inç şeklinde televizyonla dolu. Dolayısıyla bunların yarattığı ısı yükünü de değerlendirmek lazım. Sağ altta bir bilgisayar kasası var, sol altta bir bilgisayar kasası var. Duruma göre değişmekle birlikte 2 3 4 adet civarı masanın üstünde sürekli çalışan monitörler var. Minik aydınlatma unsurları var vesaire. Bir de ben varım. Her insan bedeni de sıcaklık ürettiğinden dolayı yine o da ortama bir ısı yükü ne yazık ki bindiriyor. Şimdi koşullar böyle olunca biz bu 12.000 BTU'nun gerçek olup olmadığına odaklanmamız gerekiyor. Bir de minimum BTU değerine mutlaka odaklanmamız gerekiyor. İşte bu tüketim verisinde de o kompresörün BTU değerleri yani British Thermal Unit dediğimiz bu İngiliz ısı ölçü birimi değerinin ne olduğu bizler için çok önemli oluyor. Neden? X bir marka diyeyim hadi marka vermeyeyim bize sataşıyorsun diyorlar sonra. Aslında affedersiniz haltı yiyen kendileri ama biz markayı verince sanki biz onları karalamışız gibi yapıyorlar. Biz sizi karalamıyoruz kardeşim. Ee, biz sizi karalamıyoruz. Siz millete mal kakalamaya çalışıyorsunuz. O o bizim canımızı sıkıyor. Yani nominal kapasitesi 10.912 BTU olan bir kompresörü kullanıp sen 18 binlik bir klima yapıp da bunu satıyorsan e, tabii biz bunu ifşa ettiğimizde vatandaşa sakın böyle bir klima almayın dediğimizde de marka karalıyor dememeniz gerekiyor. Peki tüketim verilerinden ilerliyorum. Merak etmeyin konudan sapmadım. 10.912 BTU değerinde bir kompresör ile 18.000 BTU değerinde bir klima yaparsak ne olur? Aslında verim anlamında yani biz o British Termal Unit karşılığını verebiliyoruz. 12.000 BTU yapabiliyoruz ama ortaya şöyle bir sonuç çıkıyor. Biz yazılımın algoritması ile oynayarak ki yazılım algoritması başlığında buraya değineceğim. Yazılımın algoritması ile oynayarak frekans olması gerekenden daha üst boyutlara taşıyoruz. Ve 10.912 BTU kapasitesindeki bir kompresörü daha üst frekanslarda çalıştırıp daha çok zorlayıp daha yüksek enerji çekmesini sağlayıp daha çabuk bozulmasına sebep olup. Yine de 18.000 BTU sonucunu alabiliyoruz. Doğru bir şey mi? Hayır değil. Ama ucuz klima alıyorsanız eğer bu sonuçlara da katlanmak zorundasınız. Onu da söyleyeyim. Ha bu arada şunu söyleyeyim. Tekrar söyleyeyim ve tekrar söyleyeyim. Bu bir marka karalaması değil. Bunu neredeyse bütün markalar uyguluyor. Fakat bunun bir kıstası var. Bunun bir sınırı var. Siz şimdi 18.000 BTU diye sattığınız klimada 16.700 nominal kapasiteli bir kompresör kullanabilirsiniz. Bunda normal bir durum yok. 12.000 BTU'luk bir klimada o 10.912'lik nominal değerleri olan bir kompresör kullanabilirsiniz. Bunda da sıkıntı yok. O sizin mühendislik kalitenize kalmış bir şey. Problem yok. O o gibi koşullarda kompresörün ömründe sıkıntı olmaz. Cihazın enerji verimliliğinde bir sıkıntı olmaz. Ve asıl önemlisi şu. O az önce örneğini verdiğim o rezil 18.000'lik klima özellikle ısıtma performansında yan komşusunun klimasının dış ünitesi çalışırken hay ben senin alacağın klimaya diyorsanız eğer bilin ki o komşunuz benim bahsettiğim klimayı almıştır aslında kompresörün de bir suçu yok Toshiba üretimi o kompresör iyi iyi bir kompresördür fakat kullanılan o klimaya uygun bir kompresör değildir peki ne oluyor? İşte bizim max, BTU, max tüketim verisi dediğimiz durum burada devreye giriyor. Siz her ne kadar önünde A artı diye yazıyor olsa da ısıtma modunda bu klimayı kullandığınızda bir elektrikli sobanın 3 gözünü yakmışcasınıza ne yazık ki bir enerji tüketimi söz konusu oluyor. Yuvarlak rakamı olarak söyleyeyim. Her bir rezistans gözünü 1000 watt olarak düşünseniz 3 gözünü yaksanız saatte 3 kW elektrik tüketecek olan bu elektrikli ısıtıcıyla neredeyse aynı değerde elektrik tüketen bir 18.000 BTU klimadan bahsediyoruz burada. Dolayısıyla bizim için klima güç tüketim mantığı neymiş? Bizde olması gereken size ilk videoda yayınladığım gibi aynen Midea klimada olduğu gibi 12.000 BTU bir klima ve ben size 133 Watt 119 watt, 89 watt, 66 watt, duruma göre 350 watt, duruma göre 550 watt. Fakat dikkat ederseniz önce normal 130'lardan falan girdim. Duruma göre 550 watt dedim. Evet o zaman on durum kısmına gelelim. Nedir bu durum? Durum şu. Siz Ağustos ayının göbeğinde klima alırsanız eğer. Yani evin kütle sıcaklık değeri olmuş artık 36 santigrat derece. Tuğlalar elektrikli soba gibi çalışıyor. Siz o zamana kadar bekleyip bekleyip de Ağustos ayının göbeğinde klima aldıysanız o klimanın takıldığı aynı gün evin buzhaneye dönmesini bekliyorsanız pışık derim ben size olmaz. Olmaz çünkü işte klimanın o ilk takıldığı günler o kütle değeri kütle sıcaklık değeri dediğim şey normal seviyelere inene kadar ne yazık ki klimanız çok yüksek performansta, yüksek frekansta çalışır. Bunu da size şöyle örnek vereyim. Arabanın 3. vitesiyle otoyolunu bitirmişsiniz gibi düşünün. Anlatabildim mi? Aydın otobandan girdiniz, İzmir'den çıktınız ama bütün otobanı 3. viteste bitirdiniz. 5000 devir, 6000 devir. Sonuç ne olur sizce? İşte burada da durum ne yazık ki öyle olur. Tüketim veriniz çok yüksek olur. Ne zaman düzelir bu? Bu ancak şu zaman düzelir. İçerideki bahsi geçen setleme değeri yani siz diyelim ki 25 dereceye ayarladınız benim gibi. Bahsi geçen setlenmiş değere havadaki sıcaklıktan ziyade kütle sıcaklığı da o dengelere geldiğinde sıcaklık aşağıya doğru indikçe sizin Tüketim verilerinizde onunla dengelenecek seviyeye gelecektir. Frekansı düşecek kompresörün. Yani sıcaklık aşağı doğru indikçe kompresörün frekansı da aşağı doğru iner. Kompresörün frekansı aşağı doğru indikçe tüketim verilerinizde daha alt limitlere gelir. Ben bunun örneğini şöyle sunayım size. Bu, bütün bu testleri yaptım ben. İki gün boyunca, iki gün boyunca bilerek klimayı kapattım. Bu testler esnasında kütle sıcaklığı dediğim duvarların içerideki malzemelerin bütün eşyaların kütle sıcaklığı nedir dostlar? Havanın sadece 25 derece olması önemli değil. Bu tuğlanın da 25 derece olmuş olması gerekiyor. Kütle sıcaklık değeri dengesi budur. Termodinamik 2 numaralı yasa bunu çok fazla söyleyeceğim. Kainatta ısı transferi her zaman sıcaktan soğuğa doğru olur. Dolayısıyla ortada şöyle bir durum oluyor. 36 santigrat derece kütle sıcaklığında sahip bir tuğladan bahsediyorsak. Siz içeriği 25 santigrat derece setlediyseniz klima havayı soğutuyor. Soğumuş hava ne oluyor? Havada değil mi? Tuğla ile irtibat halinde. Tuğla 36 derece hava 25 derece mümkün mü? Ya mümkün olmuyor ki. Çünkü tuğladaki sıcaklık sürekli havaya doğru akıyor termodinamik akışı. Sürekli bu akış devam ediyor. Dolayısıyla o 25'e getirmek isterken bu 36'ya çıkarmak istiyor. O 25'e getirmek isterken bu 36'ya çıkarıyor, çıkarmaya çalışıyor derken klima sürekli çalışıyor olduğu için artık tuğlanın kütle sıcaklık değeri 35'e düşmeye başlıyor. 34'e düşmeye başlıyor. 33, 32, 28, 27 derken o değerler aşağı doğru indikçe... Klimanın frekansı da aşağı doğru inmeye başlıyor ve bu sizin benim 12.000'lik medya klimamdan bahsedecek olursak böyle 500, 700, 800 watt gibi değerler yerine önce 400 watt, 300 watt gibi değerlere sonrasında az önce size bahsettiğim nominal tüketin değeri dediğim o 133 watt gibi değerlere geri dönmüş oluyor. Peki bu az önce bahsettiğim 60 watt gibi değerler neydi? Onlar da... Minimum tüketim verileri oralarda çok sık kalamaz. Oralarda çok sık kalamamasının sebebi dışarıdaki sıcaklık basıncıdır. Bakın biz o tuğlayı soğuttuk ancak tuğlanın bir de dış cephesi var. Onu da kabul edelim. Tuğlanın dış cephesinde hala o 36 santigrat derece tuğlaya akmaya devam ediyor. İşte burada da izolasyon başlığımız devreye giriyor. İzolasyonun önemi başlığında da yine buralara değineceğiz. Peki maksimum tüketim, minimum tüketim, nominal tüketim. Bunları anladığımıza göre bir de şurada standby diye bir notum var benim. Ya Adem Elbacı tüketim ya standby dediğin ne alet çalışmıyor ki bekliyor diyorsun. Çok güzel, doğru, bekliyor. Fakat ne nasıl bekliyor? Bu Midea klimayı kodlayan mühendislerin alnını öptüğüm gibi 0.7 watt tüketerek mi bekliyor? Yoksa şu, şu hilkat garibesi gibi 5 Watt tüketerek mi bekliyor yoksa aslında Midea klima gelene kadar elimdekinin en iyisi olan gri üretimi olefini Black Pearl klima gibi 2.1 Watt mı tüketiyor bakın 0.7 Watt hadi bu hilkat garibesini saymayalım 0.7 Watt 2.1 Watt ikisini karşılaştırayım gri üretimi Olifini Black Pearl o bu arada sınıfının en üstü onu söyleyeyim ince bir detay sınıfının en üstü onun üstü yok Midea tarafında ise bildiğim kadarıyla bu en üstte değil bunun üstünde iki tane üç tane model olması lazım diye hatırlıyorum bu 0.7 watt 12.000 BTU o 2.1 watt 12.000 BTU şimdi oturalım ben bunların matematik hesaplarını burada anlatıp sizin zamanınızı çalmayayım Konular çok uzun çünkü. Ben matematik hesaplarını yazılı olarak şu ekrana dökerken bu esnada anlatmaya devam edeyim. Ancak bir ay boyunca hiçbir şey yapmadan çalışmıyor bakın açmanıza bile gerek yok. Ya benim klimam zaten çalışmıyor. Hanım klimayı kapat elektrik tüketmesin. E, klima zaten kapalı bey. Ha evin beyi diyor ki tamam klima zaten kapalı. Elektrik harcamıyor ki. Harcıyor. Eğer hilkat garibelerinden kullanıyorsanız saatte 5 watt'lık, saatte 5 watt'lık standby tüketim verileri, saatte 4 watt, 3 watt gibi standby tüketim verileri sizi yıllık değerlere bakacak olursanız ya yani çocuğunuza satın alacağı, almak istediğiniz herhangi bir şeyin parası olarak düşünebilirsiniz onu. 0.7 watt nereye, 2.1 watt nereye diyorum. Hem de sınıfının en üstü olarak düşündüğümüz bir klimada. Ben bunların hesaplarını ekrana yansıtacağım arkadaşlar. Yıllık rakamsal sonuçlarına bakabilirsiniz. O zaman ilk konu başlığımızı bitirelim. ikinci konu başlığımıza geçelim. Sessizlik ve konfor koşulları demişim. Bundan sonrasını biraz hızlı geçebilirim mümkün olduğunca. Sessizlik ve konfor koşullarında asıl üstünde durulması gereken konulardan biri yatak odası klimaları. Ben ne yazık ki asıl hilkat garibesini yatak odamda kullanıyorum. Hotpoint marka 9000 BTU bir klima kullanıyorum. O da Toshiba kompresör. Ancak yine bu... Klimanın hem inceleme videolarını yayınlamıştım yıllar önce. Hem de yaşadığım problemlere dair videoları yayınlamıştım. O traktör sesi özür dilerim o kompresör sesini ben yine şuraları bir yerlere ekleyeceğim. Hatta bir an bir sessizlik. Duydunuz mu? O benim evimdeki 9000 BTU klimanın dış ünite kompresör sesiydi. Evet evet şaşırmadınız Herhangi bir ses efekti yok. Gerçekten bir dış ünitenin gidiyor. Hala kullanıyorum bu klimayı ayrı konu. Çok ilginçtir. Isıtma modunda 21 santigrat derecede kullanırsanız yine aynı şeyden bahsediyorum. Yazılım algoritması çok önemli diye ikinci defa üstünde duruyorum. Ee, bu bahsettiğim algoritmadaki hata nedeniyle yine bir mühendislik hatası var burada. Ee, ne yazık ki istenilen sonuç elde edilemiyor ve biz o klimayı 21 santigrat derecede kullanmak istersek ısıtma modunda bir yatak odası kliması olması nedeniyle biz bunu kullanamıyoruz çünkü biz onu öyle kullanmak istersek komşular uyuyamıyor. Sessizlik ve konfor koşulları hem iç ünite için geçerlidir hem de dış ünite için geçerlidir. Ben Midea marka bu klimanın yine ses performansını test edebilmek adına bir gün sabaha karşı saat 5 dolaylarında gittim. Yine bu kesintisiz testlerde yanılmıyorsam bir haftadır falan kesintisiz çalışıyordu klima. Ee, sabaha karşı 5 dolaylarında gittim. Buzdolabının da susmuş olduğu bir zaman diliminde gittim. Ki dış ortamın ses basıncı bizim yapmak istediğimiz testi olumsuz etkilemesini istedim. Ben video kamerasını çalıştırdım. Siz bunu ses olarak da test edebilirsiniz ancak bunun bir de rakamsal sonucu olsun diye ben aynı zamanda hem videoyu çalıştırayım ben yine de bir susayım şöyle bir. Evet. Nasıl? Sizce nasıl? Rakamsal sonuçları da ortada. Cihazın işte siz gece uyurken düşünün bunu. Yatak odamda klima kullanıyorum. Çalışma odamda klima kullanıyorum. Salonda klima kullanıyorum. Mutfakta klima kullanıyorum. Bize nerede sessizlik lazım? Takdir edersiniz ki yatak odasında sessizlik lazım. Bahsi geçen bu Midea 12.000 BTU klima benim tespitlerim doğrultusunda konfor koşulları, sessizlik, klima Kumandasının ergonomisi, ondan da bahsedeceğim. Ne demek istediğimi anlayacaksınız. Asıl bahsettiğim ergonomi yatakla ilgili olan ergonomi değil tabi. E, bütün bunlar aslında bunun bir yatak odası için tam anlamıyla biçilmiş kaftan olduğunun göstergesi olduğunu da söylüyor size. Özellikle sessizlik ve konfor koşulları derken burada sadece ne kadar sessiz olduğu değil. Şimdi bir klimayı sessiz yapabilirsiniz. Ben şu kumandayı alayım. Şuradaki dikkat ederseniz görülüyor mu bilmiyorum ama en alt limitte yani bu en az döngüde iç ünitenin fan motorunun mümkün olan en ağır devirde dönmesini sağlıyor. Tamam bu iyi bir şey olabilir sessiz. Fakat sıkıntımız ne biliyor musunuz? O ne kadar ağır döngüye girersen hava sirkülasyonunu ki onu da yine diğer başlıklarda anlatacağım. Hava sirkülasyonunu da ne yazık ki o kadar olumsuz etkiliyor. Fakat o cross fan dediğimiz iç ünitedeki o pervanenin mühendisliği de çok önemli olduğu için bunun minimum değerdeki hava debisi ile onun minimum değerdeki hava debisi de birbirinden çok farklı oluyor. Yine burada bir mühendislik yine burada bir yazılım algoritmasının da üstünlüğü devreye giriyor. Bakın şu an bu en düşük fan limitinde çalışıyor. Bunun en düşüğünü ben duyuyorum. Halbuki bu yanılmıyorsam 6 kademeli falan olması lazım. Hatta işte süper mi? Turbo mu öyle bir özelliği var. Onu da devreye so özür dilerim. Otomatiği de devreye sokarsak 7 ayrı fonksiyon olmasına rağmen o klima Media 12000 BTU klima Vestel'in 12000 BTU klimasından inanılmaz daha ciddi anlamda sessiz çalışıyor diyebilirim. Konfor koşulları aynı zamanda nem dengesiyle de ilgili bir durum. Onu da yine buradaki listemizde nem alma ve nem koruma başlığı altında değineceğiz. İkinci konu başlığımızda bitirdik. Üçüncüye geçeyim ben hemen. Estetik ve ergonomi demişim. Az önce bahsetmiştim az önceki videoda. Şimdi şöyle bir durum var dostlar. Bir klimada bir kumandada Ergonomi dediğimiz şey ne olabilir? Ben kumandanın üstünde yatacak ve sırtım ağrımasın diye bekleyecek halim yok. Yine bir yatak odası kliması kullanıcısı olarak ben şunu çok fazla kullandığım için belirtmek istiyorum. Gece klimanın fanını, devrini değiştirmek isteyebiliyorsunuz. Klimanın nereye konumlandırılacağı da çok önemli olmakla birlikte mümkün olduğunca imkanım var ise ben... Oturduğum veya yattığım yerin tam karşısında olsun isterim iç üniteyi ve dolayısıyla yatak odamdaki klimamı da kendim montaj yaptım ve o karşı duvara monte ettim. Fakat display'in ışığı çok ciddi rahatsız ediyor. Display'in ışığı rahatsız ettiği için gece onu kapatmak istiyorsunuz doğal olarak ve bir kumandanın üzerinde bu ışık neredeydi diye arayabilecek durumunuz yok. Gece, karanlık, uyku sersemisiniz, gözünüz yarı açılıyor, yarı açılmıyor şeklinde. Dolayısıyla ben o tuşların yerini ezberlemek durumunda kalıyorum. İşte yerini ezberlemek de yetmiyor. Ergonomi dediğim şey ne? Bakın ben şu klimanın kumandasını tuttuğumda, şu bir TV bu kumandası, benim en çok kullandığım butonlar, yani elime şu klimayı, şu kumandayı şöyle aldığımda baş parmağım, mümkün olduğunca rahat en çok kullandığım tuşlara gidebilmeli. Volume artı eksi, program artı eksi ve ortadaki OK tuşu kanal listesine girip çıkmak için mesela. Fakat bu klimayı aldığımda ben bir ışık açma, kapatma tabi bunda öyle bir özellik de yok. O ayrı konu da yani şurada ayrı bir ayar yapmak istesem şuradan bu kapağı açıp baş parmağımla şurada bakın baş parmak bir noktadan sonra daha aşağı gelemiyor artık. Ve kumandanın Bakın ne kadarlık bölümü dışarıda. Ya burada bunun avantajı display'inin çok büyük olması. Bu güzel bir avantaj gerçekten. Ancak ergonomik değil. Dolayısıyla hani bir kumandanın veya klimanın ergonomisi nedir derseniz estetik ve ergonomi birbiriyle paralel ilerliyor. Bir klimanın iç ünitesinin ne kadar ufak olursa o kadar iyi olur mantığını da yanlış olduğunu belirtmekle birlikte... O kadar estetik olduğunu da belirtmek istiyorum. Tabii şöyle bir durum var. Bunlar küçüldükçe evaplar da küçülüyor. Evaplar küçüldükçe bu da performansı etkiliyor. Fakat madem etkiliyor o zaman bizim Midea 12000 BTU klimamızda neden etkilenmemiş? Yani ben bundan daha küçük kasaya sahip olan bir Midea klimada neden bundan daha yüksek bir performans alabilmişim? Yine mühendislik kalitesi ve yine yazılım algoritması devreye girmiş. Dolayısıyla estetik ve ergonomi gerçek anlamda iç ünite içinde, dış ünite içinde, kumanda içinde oldukça ihtiyaç diyebilirim sizlere. Bu konu başlığını kısa geçtim ve bitiriyorum hemen. Üfleme ve devirdaim gücü diye yazmışım. Bakın üfleme ve devirdaim gücünde biz, ben bunu metre bölü saniye tarzında ölçüyorum. Şöyle bir örnek vereceğim. Gördüğünüz gibi kaçmış? 5 virgül metre bölü saniye üflemişim ben az önce. Yine sağa solu yukarı aşağı ekliyorum o test videolarını. Bu klimanın metre bölü saniye cinsinde, crossvanın o şekilde konumlandırılıp mühendisinin o şekilde dizayn edilip o kadar sessiz olmasına rağmen, olefiniden bir tık rakamı şu an hatırlayamıyorum ezberimde değil ama ekranı yazacağım. Birisi 4.5 iken öbürü 4.4 de olabilir. Sessizlik anlamında bakarsan Midea Olifini'ye yine orada kardeşim selam ben geldim demiş. Yani yine farkını konuşturmuş. Üfleme ve devirdaim gücü dediğim şey bize ne anlatıyor burada? Bir iç ünite ve o iç ünitenin içerisinde çalışan crossfan ne kadar aktif bir şekilde... Yüksek verimle dönebiliyorsa yüksek devirde demiyorum yüksek verimle dönebiliyorsa ne kadar sessiz ve ona rağmen bu kadar iyi size sonuç verebiliyorsa o kadar iyi o kadar kaliteli demektir. Şöyle bir durum var onu hemen belirteyim enerji verimliliği ile ilgili çoğu zaman klima ne kadar çok üflerse o kadar fazla elektrik tüketir gibi bir algı var. E şöyle bu tam anlamıyla doğru değil. Tam anlamıyla yanlış da değil. Onu sadece açıklanması lazım. Her klima içinde geçerli değil. Onu söyleyeyim. Bir senkronizasyon sistemi olması lazım aralarında. Olan modeller için söylüyorum. İç ünitenin devrini ne kadar yüksek tutuyorsanız fan devrini o da dış ünitede Aynı derecede senkronize bir yükseltmeye sebep oluyor. E, kompresör üzerinde de etkisi oluyor. Dış ünitenin cross fanı üzerinde, dış ünitenin e, kondanser fanı üzerinde de etkisi oluyor o konuda da bilginiz olsun. Ancak bizler için çok önemli olan durum şu ki e, hava debisi ne kadar yüksek ise iklimlendirme de o kadar hızlı olur. Fakat onu da biraz sonra yeni konu başlığında anlatacağız nem dengesi ve nem alma özelliği de orada devreye girecek onu da unutmayalım. Dolayısıyla Midea 12.000'lik klimamız bize burada da çok ciddi bir performans göstermiş diyebilirim. Satın alım maliyeti ile tüketim verilerinin ilişkisi diye bir not yazmışım şuraya. Hemen söylüyorum bu aslında ilk maddemiz olan klima güç tüketim mantığı maksimum, minimum, nominal ve standby tüketim durumlarıyla aslında tam anlamıyla eşdeğer bir konu başlığı. Şöyle satın alım maliyetiyle tüketim verilerinin nasıl bir ilişkisi olabilir sizce? Ben bir ürünü 2000 liraya satın aldıysam bu ürün saatte 550 wattın altına inemiyorsa ve bu bana yıllık tüketim verisi olarak 5000 liraya satın aldığım klima ile kıyasladığımda yılın sonunda o klima bana bir yılın sonunda o klima bana elektrik fatura farkı ile 3000 liraya gelmişse 2 yılın sonundaki 3 yılın sonundaki bunları düşünmek dahi istemiyorum. E biz bu klimaları istiyoruz ki en az bir 7 yıl falan kullanalım. Açık ve net. E şimdi 7 yıllık farka bakacak olursanız ben aslında Normal şartlarda 2 bin liraya klimayı satın aldım diye sevinirken başıma nasıl bir dert aldımın farkında değilmiş olabiliyorum. Fakat şimdi burada bir marka karalaması veya ucuz üretim karalaması da yapmış olmayalım. Benim için en önemli konulardan birisi ne? Mantık. Mantık. Mantık. Nerede kullanacaksınız? Hangi koşullarda kullanacaksınız? Ne kadar süreyle kullanacaksınız? Bunlar önemli. Ne bileyim? Buradan sevgili Erkan kardeşime selam olsun. Çeşme'de, Bergama'da orada burada yazdığınız var. Sevgili Ekocuğum senede 2 ay gidiyor veya 1 ay gidiyor burada kalıyor geri dönüyor. Yani şimdi darılma gücen ne olmasın ama ben hani orta gelir seviyesinin bile bir tık altında bir gelir seviyesine sahip bir insanım. Dolayısıyla bugün benim gidip de hani 8 bin lira 10 bin lira para verip bir klima alacak ekonomik gücüm yok. Açık ve ne söylüyorum? Yani bu bir Tipleme veya parodi yapmıyorum burada. Gerçek durum tespiti neyse o. Ama eğer ben bu koşullarda bir klima kullanımı içerisinde olacaksam. Yani çok nadir kullandığım veya bir ay çok bunaltıyor bizim burası. Yani öyle de diyebiliriz. Ya Bizim burası bir ay çok bunaltıyor. Geri kalan kısımda biz gayet rahat yaşayabiliyoruz. Ya o bir ay için gidin 2000 liralık klimayı alın kardeşim açık açık söylüyorum ben size. Hakikaten yani. Yani orada... Bir ay boyunca klima size yüksek enerji harcamış. Ne yapalım yani? Onun amortisman e, hesaplarını yapacak olursanız, yani yüksek maliyetli klima ile onu denkleştirebilmek için aradan 15 yıl geçmesi gerekiyor. Biz bir dönem bunun hesabını yapmıştık. O zamanlar Donanım Haber forumunda çok büyük kavgalar çıkıyordu bu klima markaları ile ilgili. Ben oturdum, e, oradaki üyelere tek tek hesabını yaptım. Bir mark, iki markayı kıyaslamıştım. İki marka arasındaki satın alım maliyet farkı ile elektrikten bunu amortisi edebilme yılı 14 yıl çıkmıştı dostlar. Ki yani bu tarz bir mantıkla kullanılacaksa çok saçma bir sonuç çıkıyor ortaya. O yüzden söylüyoruz dostlar mantık mantık mantık. Hep ne diyorum benim işim ürün pazarlamak değil. Ben size sadece mantığı anlatmaya çalışıyorum. Gerisini siz kendiniz karar vereceksiniz. O noktadan sonra gider Midea mı alırsınız? Midea'nın ürettiği boş mu alırsınız? Ha dur burada şey yapayım biraz. E, cingözlük yapayım. Gidersiniz 5000 liraya Midea mı alırsınız? Yoksa Midea'nın ürettiği boş marka klimayı gidip boştan 6000 liraya mı alırsınız? O sizin kararınız. Ben ona karışmam. ona Ben bir şey diyemem. Ama netice itibariyle hiç kimseye gidin Midea alın demiyorum. Fakat samimiyetle söylüyorum şu verilerle... Ben paylaştım bunları biliyorsunuz hala da paylaşmaya devam ediyorum. Şu verilerle eğer konuşuyorsak ben bundan başka bir klima alınmaz diyorum. Şöyle bir bilgi vereyim size. midyanın yöneticileriyle görüştüğümde de şu cümleyi kurdum. Bakın şimdi yarın 50 watt tüketen bir klima gelir satarım size haberiniz olsun dedim. Valla telefonda yüzlerine söyledim. Yani dedim klimanızın tüketim verilerinden çok memnunum. Ee, yanılmıyorsam bir hafta 10 gün sonra falan bir klima bana geldikten bir hafta 10 gün sonra falan bir e, telefonla telefon görüşmesi yapmıştık. E, o zaman kendilerine söylemiştim. Oldukça e, şaşırdım. Gerçekten şaşırdım dostlar onu söyleyeyim size. Ben beklemiyordum yani bu kadar bir fark olacağını. Benim kıyas noktam şuydu. Vestel'de ben Vestel'in tek bir klimasını kullanmıyorum bu arada onu da söyleyeyim. Bizim derneğimizin olduğu ofiste 12000 BTU SEK klima da var LG kompresörlü olan. Ben şu an çalıştığım bu Çekimleri yaptığım yerde Vestel 12.000 BTU Toshiba e, kompresörlü klima da var. E, aynı zamanda yine bizim e, derneğin olduğu ofiste 12.000 BTU Olefini de vardı. Onu ben eve getirdim e, buraya. 2 yıl boyunca o Olefini'yi kullandım. 2 yıl boyunca 330 Watt'ın altına düştüğünü görmedim. Kompresörü kapatıyor o noktadan sonra. Zaten bu kompresörü açma kapatma mevzularını anlatacağız size. Normalde kapanmasını istemiyor olsak da. Ee, ne olursa olsun iklim koşulları gereği kompresörün de kapanması gereken durumlar olabiliyor. O, o konuda mutlaka size bir bilgi paylaşmam gerekiyor. Ben ofisteki LG kompresörlü SEG 12000'lik klimada da, buradaki Toshiba kompresörlü Vestel 12000 BTU klimada da, 550 wattın altını nadiren görüyorum. O da genelde işte 480'leri falan çok kısa süreli. Peki ben buna nominal diyebiliyor muyum? Diyemiyorum işte. Kapatıyor kendisini klima. Kapattığında ne yazık ki bu, bu sefer bir on off klima gibi çalışmış oluyor. Yani o zaman ne oluyor? Bir önceki başlıkta anlattığımız konfor koşullarının dışına çıkılmış oluyor. Bu konfor koşullarında anlatmayı belki atlamış olabilirim. Şunu da aktarayım. Konfor koşullarında şu çok önemli bu klima bu klima öyle kötü bir yazılım algoritmasıyla çalışıyor ki şu an siz farkında değilsiniz ancak ben terliyorum samimi söylüyorum affınıza da sığınıyorum e, çünkü klimayı 30'da çalıştırıyorum ben neden yazılım algoritması kötü de ondan şimdi 29'a alıyorum bakın 28'e aldım birazdan ense köküm çürüyecek çünkü aşırı soğuk üflüyor. Bu kompresörün kapasitesinin de yazılım algoritmasının da kötü olmasından kaynaklanıyor. Kompresör kötü değil. Bu üretim için kullanılan kod ve kapasite kötü. Aynı zamanda da buna uygulanan yazılım mühendisliği kötü. Şimdi ben Midea'da çok güzel bir sonuç alabiliyorum. Yani şöyle bir durum oluyor. Bakın hemen anlatıyorum size. Daha nereye inecek ya? Daha nereye inecek? Bizimkiler nasıl çalışıyor? Hıp! Hıp! Hıp hı, hı, ne ya? Hı, kapandı. Çünkü min BTU değeri kötü klimanın. İnecek daha fazla yer yok. Mantık ne biliyor musunuz dostlar? Mantık şu. Kaça set dedim ben odayı? 25'e. 25'e yaklaştıkça frekans düşüyor ya. Tüketimde azalıyor ya. Ne kadar düşürebilirse o kadar iyi. Kompresörün kapanmaması, sirkülasyonu yapmaya devam etmesi, içerideki edinilmiş, kazanılmış, soğutulmuş havayı koruması lazım. Biz o noktadan sonrasında ona koruyucu kısım diyoruz. Artık soğutma yapmaması, içeriği koruyor olması lazım. Hatırlarsanız bir önceki yayınladığım, yani ilk giriş videosunda size Testo yani data loggerlardan bir tanesi klimanın ağzının çıkış kısmındaydı hatırlarsanız. E, hatırlayın 13. bilmem kaç 23.9, 14. bilmem kaç 23. O 23.9 işte içerideki ortamı korumak için çevirdiği hava. Fakat bizim klimalarda ne oluyordu? Sıkıntı neydi? Min, min BTU değeri o kadar kötüydü ki. E, yani az öncekinde mesela aralık şu diyelim. Buradan buraya kadar gelebiliyor Midea'nın kompresörü. Buradan buraya kadar gelip buradayken kapatıyor Vestel'in veya Hotpoint'in kompresörü. Tak sıfırlıyor. Sıfırlayınca ne oluyor? İçerideki edinilmiş o soğutulmuş hava ve nem hop yukarı çıkıyor. Bu sefer siz bunu hissetmeye başlıyorsunuz. Ah yapış yapış oldum diyorsunuz. Bir sıcak bastı diyorsunuz. Klima biraz sonra ne oluyor? İçerideki o Ha, içerisi sıcak oldu diyor. Dıp yeniden başlıyor. Fakat 550 watttan başlıyor. Bu sefer normalden çok daha bir soğutma yaparak devreye giriyor. Kapandı, açıldı. Kapandı, açıldı. İşte size hatta şu an hala açık. Bu kötü bir grafik dediğim. İnşallah görünüyordur bilmiyorum ama. Bakayım görünüyor mu? Yani. Kötü bir grafik dediğim. Bakın kapandı, sıcaklık yükseldi. Açıldı, sıcaklık düştü. Kapandı, sıcaklık yükseldi. Açıldı, sıcaklık düştü. Bu bizim istediğimiz bir şey değil. Bu kötü bir kompresör, bu kötü bir klima, bu kötü bir algoritma, bu kötü bir yazılım, bu kötü bir mühendislik. Doğrusu bu. Olması gereken bu. İnşallah gözüküyordur. Mümkün olduğunca bir düzlem. Enerji tüketimi konusunda da, konfor koşulları konusunda da olması gereken kesinlikle bu. İşte satın alım maliyeti ile tüketim ilişkisi nasıl bir bağ var arasında diyorsanız temel bağ bu. Evet yüksek para veriyorsanız pahalı klima alıyorsanız ya hakikaten bunun bir karşılığı oluyor. Fakat illa gidin herkese pahalı klima alın demiyorum. Kendi kullanım koşullarınıza uygun klimayı alın. Ha yalnız şöyle bir gerçek var, Bosch markası da marka karalıyorum zannetmesin de yine mantıktan bahsediyorum. Boş bir klima üreticisi değildir. Uğur bir klima üreticisi değildir. Bosch'un, Uğur'un işte belli başlı markalar var. Bu markaların üretici demiyorum. Bu markaların klimalarını zaten Midea üretiyor. Şimdi Midea üretiyor, kendisi satıyor 5 bin. Midea üretip Boş'a veriyor. Boş satıyor 6 bin. Niye 6 bin abi? Boş önünde Boş yazıyor. Bilinen tanınan marka. İnsanlar Midea markasını fazla bilmediklerinden dolayı belki bir güven sorunu yaşıyor olabilirler. Yani Midea markasını tanımıyor olabilirsiniz ama beni tanıyanlar... Aha. Ya arkadaş nasıl becerdin bunu? Pişt. Beni tanıyanlar, bana güvenenler güvenerek bu klimayı, bu markayı alabilirler. Bu arada... FC Europe firması satıyor bu klimaları. Ben yanlış hatırlamıyorsam bizim 2016'lı, 2017, 18, 19 o yıllarda da bu tartışmalar çok oluyordu. O zamanlar başka bir distribütördeydi. Modern Klima diye bir distribütördeydi. Sonradan o distribütör bıraktı. FC Europe artık bu klimanın satışını yapıyor. Şimdi şöyle bir durum sıkıntı yaratmasın size ilerleyen zamanda. O konuda da uyarmak istiyorum. Bir klima satın alırsınız benim bu videomu izledikten sonra Adem Elvacı'ya güvendim. Gittim bir klima satın aldım. Klimada bıdı bıdı sorunu çıktı. Çağırdım adamlar e, bu klima arızalı e, değiştirin kardeşim e, bizde klima yok ki. Olur mu canım ya Fc Europe dedik güvendik aldık. Ya biz Fc Europe değiliz ki. Nasıl ya siz kimsiniz? Yani kardeşim Midea klimalarının Türkiye'deki tek yetkilisi distribütörü Fc Europe değil mi? Ya abi işte biz bunun daha önceden biz bunun distribütörü gördük. Eee ne oldu? Abi işte elimde son bir tane kalmıştı onu da sana satmıştım. Ya kardeşim tamam da ben, ben ne yapacağım? Abi yandan abi üstten abi alttan. Bakın böyle şeyler yaşayacaksınız demiyorum. Ama böyle şeyler yaşamamak adına bunlara maruz kalmamak adına Midea marka klima alıyorsanız bunun yükümlülüğünün sorumluluğunun kimde olduğunu sorun. Yarın bir gün siz kalkıp da bana gelip Adem Elbacı sana güvendim media klima aldım başıma bunlar geldi diyecek olursanız benim arayacağım 3 kişi var. O 3 kişinin de aha buradan da açık açık söylüyorum onlar biliyorlar kendileri kim olduklarını. Öyle bir başlarına ekşirim ki yani beni başlarına nasıl dert aldıklarını şaşırırlar öyle söyleyeyim. Ama yani siz FG Europe'dan değil de gidip başka bir yerden bu klimayı alırsanız benim o konuyla ilgili... Muhatap olabileceğim bir kimse yok bakın alırsanız başınıza dert alırsınız yanarsınız bitersiniz demiyorum size sadece benim o konuyla ilgili muhatap olabileceğim tanıdığım hiç kimse yok o konularda bilginiz olsun yani yine de her şekilde söylüyorum bu bir reklam videosu değil bu bir ürün tanıtımı değil bu bir sponsorluk değil benim yasal bir sorumluluğum yok sadece sizlerle aramda olan güven ilişkisine istinaden bu bilgileri paylaşıyorum size. Onu da aktarmak istedim. Yoruldum ya bayağı. Biraz hızlanayım ben. Satış sonrası hizmet ve garanti faktörü. Tam da yerine denk gelmiş. Daha az önce anlattım bir sürü şeyi. Satı sonrası hizmet ve garanti faktörü derken neyi kastettim? Az önce anlattıklarımı kastettim. Satı sonrası hizmet kalitesi benim en çok üstünde durduğum konulardan biridir. Özellikle televizyon konusunda beni takip edenler Philips markasının bu ülkede ne kadar rezalet bir satı sonrası hizmet anlayışı olduğunu gayet iyi bilir. Kullanılmış çıkma yedek parçalarla insanlara hizmet verirler. Garantili bir televizyonunuz var sıfır, bir yıl olmuş daha alalı, garanti dahilinde arıza yapmış. Ürünü götürmüşsünüz, tamir etmişler. Her şey çok güzel ama ne değişti kardeşim? Anakart değişti abi. Yeni anakart taktık. Ya yeni dedikleri anakart, senin adın ne kardeşim Hasan mı? Tamam. O anakart Osman'ın anakartı haberin olsun. Osman'ın televizyonunun paneli kırılmış. 2 yıldır kullandığı televizyonun anakartını alıp sana takıyorlar haberin olsun. Bu satış sonrası hizmet... Anlayışında bir rezilliktir. Başka bir şey değildir. İşte o nedenle satış sonrası hizmet kalitesi çok önemlidir. Bu nedenle de diyorum ki güvendiğiniz firmaların sattığı markaları alın. Yani bugün gidip bir X markasını satın alırken X markası çok güvenilir bir markadır. Fakat satan güvenilir bir distribütör değildir belki. O yüzden bu konularla ilgili çok araştırma yapmanız gerekiyor. Garanti faktörü diyorum, bu ithal markaları şu noktada çok eleştiriyorum. FC Europe'u da eleştiririm, Midea markasını da eleştiririm. Neden? Umarım yanlış bilgi vermiyorumdur ya. Ben 2 yıl garantili diyebiliyorum ama yanlışsa düzeltirim o zaman. Ama şu an hazır yükselmişken oradan devam edeyim. Kardeşim yerli markalar 3 yıl garanti veriyorken siz niye 2 yıl garanti veriyorsunuz? En gıcık olduğum şey bu ya. En çok buna gıcık oluyorum gerçekten. Yani ben garantiyi firmanın kendisine ne kadar güvendiği olarak algılarım. Bundan birkaç yıl önce insanlara Baymak klima alabilirsiniz dedim. Neden dedim? 5 yıl garanti veriyorlardı. O ciddi bir güvenciydi bizler için. Hatta Fatih, sevgili Fatih Nazilli'den mutlaka, mutlaka bu videoyu izleyecektir o. Kendisi bir Baymak müşterisi. Ben bu klimaları aldım. Aldırdım. Çin'deki AUX fabrikalarını üretiliyordu bu klimalar. Aldırdım. Neden aldırdım? 5 yıl garanti veriyorlardı. Bayma'a güvendik biz bu konuda. Mala çok güvenmiş olmasak da Bayma ve firmaya güvendiğimiz için 5 yılın tüketici için iyi bir avantaj olduğunu bildiğimiz için. Peki ben başka garip bir soru daha soracağım size. Az önce biz ne dedik? Bosch ve Midya ilişkisinde dedik ki 5000 liraya Midea'nın ürettiği Midea varken 6000 liraya Midian'ın ürettiği boş alınmaz dedik. Doğru mu? Evet doğru. Peki ben şimdi şöyle bir şey soracağım Midea yetkililerine. Midea yetkilileri de diyecek ki ya biz bu adama mal gönderdik. Adam neler söylüyor. Hiç kusura bakmasınlar. Yani ben öyle bir karakterim olmadığını en baştan söylemiştim. Şimdi ben o zaman şöyle bir şey de düşünebilirim vatandaş olarak. Ya tamam kardeşim biz burada boşu gömdük. Midea iyi dedik. Peki Midea'nın ürettiği Midea 2 yıl garantiliyken Midea'nın ürettiği Uğur neden 7 yıl garanti verdi bize? Evet verdi. Uğur klimalarda bakın bugün belki değişmiş olabilir ama biz biliyoruz bu yapıldı. Uğur marka klimalar Midea tarafından üretildi. Uğur tarafından da 7 yıl garantiyle satıldı. Tekrar söylüyorum bu bir güvencedir. Vatandaşın çok ciddi bir güvencedir bu. Bakın ben size 7 yıl verin demiyorum, 5 yıl verin de demiyorum ama en azından bir Vestel, bir Arçelik gibi yani ben şu Midea klimaları 3 yıl garantili görmek isterim. Yani vatandaş en azından Vestel mi alsam, Midea mı alsam diye bize sorduklarında ben valla garanti faktörü, yani ne bileyim Vestel garanti konusunda biraz avantajlı diye düşünmek yerine kardeşim o da 3 yıl garantili, bu da 3 yıl garantili. Yani hem de Midea. Diyebilmek isterim. Yani bu gördüğüm rakamsal sonuçlardan sonra bunu söyleyebilmek isterim. Hatta şu an size bir iki tane fotoğraf paylaşayım. Bu fotoğrafların birisi Altus marka klimanın e, 12 binlik. Birisi de Midea marka klimanın 12 binlik. Allah aşkına ben hiç yorum da yapmayayım. İki, Şişt, sakin ol. i̇ki kumandaya da kendiniz bakın ben yorum yapmayayım. Siz benim ne demek istediğimi anlayacaksınız. Satış sonrası hizmet ve garanti faktöründe geçiyorum. Bir sonraki konuya geçelim hemen. Etkili iklimlendirme. Evet. Az önce şu klimadan örnek verdim size. 28 yapıyorum ensem çürüyor. 30 yapıyorum terliyorum dedim. Değil mi? Etkili iklimlendirme. Soğutma demiyorum dostlar. Soğutma değil. Etkili iklimlendirme. İnsan gibi bir ortamda yaşayabilmek. Ağır nem olmasın. Kupkuru hava da olmasın. O kupkuru havaya Birazdan nem başlığında geleceğiz. Şimdi etkili iklimlendirme nedir? Sessiz, nem konforunu %50 dengesinde tutabilen, içeriği 25 setlediysen mümkün olduğunca bu arada söyleyeyim size genellikle 1,5-2 derece dolayında bütün klimalar sapma yapıyor. Hepsi yapıyor. Bana bir mühendis bunun lütfen açıklasın. Benim kafam o kadarına basmıyor. Evet tamam ileri düzey bilgim olabilir ama bu algoritmayı ben anlayamıyorum çözemiyorum hala çözemiyorum yani. Bir gün bu konuyu öğrenecek olursam dostlar öğrendim deyip bunu size özel olarak anlatacağım ama bugüne kadar kullandığım bütün markaların bütün modellerinde Ben 30'a setliyorsam sallıyorum ısıtmada onu 32 görebiliyorum mesela. Veya 25'e setliyorsam 23.8 23 nokta bilmem ne. Yazılımın algoritması kötü ise e, benim hot point gibi ben e, işte 25'e set diyorsam o kafasına göre 22 derecelere kadar falan bile gidiyor. Bir derece çok inanılmaz bir fark yaratır onu söyleyeyim size dostlar. Dolayısıyla etkili iklimlendirme dediğim konu bu yüzden çok önemli. Etkili iklimlendirme konusunda da midea kliması bizim için neden önemli? O kadar iyi bir e, algoritma yazılmış o kadar güzel bir yazılım yazılmış ki ben çıkış sıcaklıklarını üfleme değerlerini normal derece ile de takip ettim çok yumuşak geçişler var yani o zikzaklardan yani çok keskin zikzaklardan ziyade çok ciddi bir geçiş yapabiliyor yumuşak geçişler yapabiliyor dolayısıyla Etkili iklimlendirme bizim için çok önemli. Konfor koşullarımızı oluşturabilmek adına bir klimanın etkili iklimlendirme yapabiliyor olması. Nereden anlıyoruz biz bunu? Ne dedim size az önce? Bu ya bizimki şuradan yani 200 wattlardan başlayıp sallıyorum hadi 200'den 1200 arasında gidip gelebiliyorken Midea. Vestel 550'den başlıyor. 550 ile işte 1750 arasında. Şaka değil ha 1750 gerçek. 550 ile 1750 arasında gidiyor. Ya halbuki daha çok inmesi gerekirken kapatıyor, sıfırlıyor. En baştan başlıyor. Ya bizim mörter klimaları niye istiyorduk? On-off yapmasın diye istiyorduk. On-off yaptığındaki sıkıntımız demeraj akımıydı. Demeraj akımı dediğimiz şey şimdi yere çökün. Çökün çökün. Valla ciddi söylüyorum ya. Kalk, üşenme ne olacak? Yerden kalkmak iste. Kalkarken dizlerine Bacaklarına işte ne bileyim kalça kemiğine normalden daha fazla güç yüklüyorsun ya işte o demeraç mı? Şimdi ayakta kal. Sen ayakta kal. Bir saat boyunca ayakta kalman neticesi harcadığın enerji ile beş kere çöküp kalktığında harcadığın enerji aynı. Dolayısıyla bir saat boyunca açık kalan bir kompresör ile bir saat boyunca on kere açılıp kapanan klimanın tükettiği enerji aynı. Hatta demeraj akımı kompresör kodlaması kötüyse daha kötü sonuçlar doğuruyor size. Yani sen ayakta kalmış olsaydın hiç kapanmasaydın eğer bir birim harcayacaksan sürekli kapanıp açıldığın için bir buçuk birim harcıyorsun gibi bir sonuç çıkıyor ortaya. O yüzden etkili iklimlendirme konusunda bizim kompresörümüzün durmaması da bizim için çok ciddi sonuçlar doğuruyor. Bunu da kapatıyorum ve diğer konu başlığına geçiyorum. Neymiş diğeri? Yazılım algoritması zaten aslında şu ana kadar anlattıklarımdan ne demek istediğimi gayet iyi anlamış olmanız lazım. Yazılım algoritması ne kadar iyi ise yazılım mühendisliği yazılım algoritması ikisi aynı kapıya çıkıyor. Yani bir algoritma her klimada zaten var fakat bunun ne kadar iyi bir mühendislikle inşa edildiği çok önemli sonuç doğuruyor sizler ve bizler için. Dolayısıyla yazılım algoritması Midea'da o kadar iyi işlenmiş ki ben Midea'da şuna ya bakın bir defa kötü düşüncelerim de var. Nasıl kötü düşüncelerim var? Ya bunun üstüne ne koyabilirler acaba bu noktadan sonra diye düşünüyorum. Şimdi biz Midea'nın bir yetkilisiyle görüşürken beyefendi dedi ki ya bizde bir de şu model var ilerleyen süreçte onu da yollayalım size onun da incelemelerini yapalım. Hay hay göndersinler yapalım da yani ben bunun üzerine ne koyabilirler diye bekliyorum. Gerçekten bekliyorum. Ya şimdi ben gri üretimi olefini Black Pearl ile kıyasladığımda 330 wattın altına dahi inemeyen olefini Black Pearl'ün yanında bunun ben 89'lu 133'lü tüketim değerlerini görüyorsam eğer yani ne yapacak abi senin yolladığın öbür klima Ayda bana 10 lira üstüne para mı verecek? Abi Allah razı olsun beni bir ay boyunca kullandın. Al sana 25 lira deyip hesabıma para mı yatıracaksınız? Ne yapacaksınız? Yani hakikaten şaşırıyorum. Ciddi söylüyorum ama bu tekrar söylüyorum bu bir PR değil. Ben vatandaş Adem Elbacı olarak şaşkınlığımı söylüyorum ve merak ediyorum. Yollayacakları o klimada biz neyle karşılaşacağız acaba? Dolayısıyla yazılım algoritması satın alacağınız bir klimanın bel kemiğidir. Açık ve net. Bir, kullanılan kompresörün kodu ve uyumu. iki yazılım algoritması. Üç, ha, zaten bir sonraki maddeler de onlarmış. O zaman hadi buradan öbür başlığa geçeyim ben. Böleceğim bu videoları ya o yüzden böyle yapıyorum. E, yazılım algoritmasından hemen sonraki başlığım kullanılan kompresörmüş. İşte tam da onu anlatmaya çalışıyordum. Yazılım algoritması ile kullanılan kompresörün kodu birbirine ne kadar uyumlu ise... Yani mühendis o kompresörün ne kadar iyi bir yazılım inşa ederek etkili, verimli kullanabilmiş ise siz o kadar mükemmel sonuçlar alıyorsunuz. Şu an benim sağ bacağım artık böyle ayak bileğimin oradan bildiğiniz donuyorum. Şaka yapmıyorum. İster istemez müsaadenizle şunu yeniden bir bir, bir kademe yukarı alıyorum. Allah aşkına böyle klimam kullanılır yani. Ne? Anlatabildim mi ne demek istediğimi? Ben mideye açıyorum midyayı açıyorum 25'e setliyorum bir hafta bir hafta boyunca elimi sürmüyorum giriyorum aynı çıkıyorum aynı neme bakıyorum giriyorum yüzde 48 çıkıyorum yüzde 54 o da işte yemek memek yapılıyor çay yapılıyor bir şey yapılıyor falan ya şu klima durmuyorsa eğer burası yüzde 30'lara kadar düşüyor içeride nem de kalmıyor burun kemikleriniz gidiyor göğsünüze kamyon oturmuş gibi oluyor yani onları da yine işleyeceğiz dolayısıyla Kullanılan kompresör ile yazılım algoritmasının birbirine çok ciddi bir bağlantısı var. Bu arada şimdi fark ettim dostlar, bir başlığı atlamışım nem alma ve nem koruma başlığını atlamışım. Şuraya bir artı işareti koyuyorum hemen, bunun üzerinden geçeceğim. Hmm. Kullanılan kompresör kodu zaten şu ana kadar anlattıklarımdan aslında anladınız. Dolayısıyla hani buna gereksiz bir vakit ayırmak istemiyorum. Bu arada bu video ne kadar, neden bu kadar uzun oluyor? Siz istediniz abi. Vallahi ben sordum. Çok büyük bir kitle, video tek başlıkta olsun dedi. Tamam abi madem öyle istiyorsunuz, ben bunu tek başlık olarak yayınlıyorum. Ancak bölüp bölüp, parça parça tekrar yayınlayacağım ve oynatma listesi yapacağım, bilginiz olsun. Bakır ve Alüminyum sorunsalı yazmışım. Neden sorunsal yazdım biliyor musunuz? Biz yine geçtiğimiz yıllarda Donanım Haber'de, Tavsiye Forumunda bunları çok tartıştık. Alüminyum boruya çok ciddi e, negatif bir bakış açısı vardı. Hala var. Ben o kadar negatif bakmıyorum. Yani duruma az önce bile ne dedim ben size gidip 2000 liralık klimayı da alabilirsiniz dedim. Yani o zaman e, alüminyum borulu klima da kullanabilirsiniz. Bunun da testlerini 5 yıl boyunca yapmış birisi olarak söylüyorum size. 5 yıl boyunca alüminyum borulu 18000 BTU klima kullandım ben. O alüminyumların testlerini de yaptım. Isı transfer testlerine, her şeyine, aklınıza gelebilecek her şeyine baktım. Yıllık farklara bakacak olursanız, yani öyle çok uçan kaçan farklar da çıkmıyor. Ancak bir Londra metal borsası bizim için çok önemli. 2 ısı iletim tablosu bizim için çok önemli. Londra metal borsası ne alaka Adem Elvacı? Bakırın fiyatıyla ilgili. <gülüyor> Isı iletim tablosu nedir? Isı iletim tablosunda bakır ile alüminyum arasında... Dünyalar kadar fark var ancak yine de alüminyumda bakın aradaki bağlantı borusu olarak söylüyorum ha eşanjör kondanser falan demiyorum yani sadece bağlantı borusundan bahsediyorum yoksa geri kalan kısımlarda kesinlikle alüminyum kısmına ben de katılmıyorum sadece o aradaki bağlantı borusu alüminyum kullanılabilir bu dünyanın sonu değildir bilginiz olsun diye buradan söylüyorum izolasyonun önemi elbette önemli. Ne demiştik termodinamik 2 numaralı yasa kainatta ısıt transferi her zaman sıcaktan soğuğa olur. Kış koşullarındasınız havayı ısıtmaya çalışıyorsunuz. Siz klimanızı 30 dereceye ayarladınız ısınacaksınız diye duvarlar 13 derece. Siz havayı ısıttıkça ısınan hava nereye gidecek 13 derecelik duvara. Siz ısıtın o 13'lük duvara gitsin, siz ısıtın o 13'lük duvara gitsin. Isıt git, ısıt git oldu 14. Isıt git, ısıt git 15. Aradan saatler geçiyor. Sizin elektrik paraları uçuyor, gidiyor. Haberiniz olsun. Şimdi şartlar böyle olunca demek ki ne yapmak lazım? Havanın duvar ile direkt temasını ortadan kaldırmak lazım. Ne lazım? Ya tabii kalkın size de böyle akustik sünger döşeyin demiyorum. Ama duvarlarınızda mutlaka bir izolasyon faktörü olmalı. Zeminde halı olmalı. Bunlar çok çok çok önemli. Mümkünse tabi ki binanın dış cephesinde mantolama eğer imkan varsa, keşke eğer imkan varsa evin içi tabi öyle olsa. Ben Kıyı Kışlacık'ta, Minas Kıyı Kışlacık'ta bir inşaat projesini 300 tane klima takmıştım. Takılmış en rezil klimalardır söyleyeyim size. Vestel markasıdır o klimalar ve benim Vestel'den istifa etmeme, 2015 yılında Vestel'den istifa etmeme neden olan projedir o. Ben hayatımda bu kadar rezil klima montajı görmedim. Hem de montajları yapan ben olmama rağmen bunu isterseniz bir hikaye adı altında sonra size seve seve anlatırım. Çünkü bin kere yönetime rapor etmeme rağmen devam et, devam et, devam et dediler. Siz bilirsiniz kardeşim. Neyse eğer o inşaatta gördüğüm gibi bir ev olacaksa aslında onlar güzel biliyor musunuz? Tuğla, tuğlanın önüne metal karkas, onun üzerine de alçıpan. O on numara izolasyon işte. Binanın dış cephesi de izolasyonluydu. İç cephesi de bu şekildeydi. Orada on numara klima çalışır. Gerçekten. Ama bizim gibi böyle tuğlayı yap üstüne bizim bu duvarlarda şey bile yok. İnce sıva üstüne saten alçı yapılır ya. Yok abi bizim burada tuğla üstüne bas saten alçıyı geç yapmışlar. Hayri sana da selam olsun binanın müteahhiti yan binada oturuyor. İzlemez böyle şeylerle ilgisi yoktur ama bir gün izlerse Hayricim sana da selam olsun diyeyim. Dolayısıyla izolasyon dostlar inanılmaz önemli. Eğer klima çalıştırdığınızda çalıştırdığınız klimanın parasını havaya atmak istemiyorsanız mümkün olduğunca izole edeceksiniz. Kalıcı izolasyonu yapamıyorsanız dahi özellikle kış koşullarında bakın mutlaka zeminleri falan kapatın. Duvarlara bir şey asın. Eskile eski insanlarımız bilirsiniz ya duvar halıları falan kullanırlardı. Onlar onu süs olsun diye mi kullanıyordu kardeşler? Evet Neydi? Konumlandırma. Az önce bir başlık atmıştık biliyorsunuz. Şimdi bakın dostlar, konumlandırma çok güzel, çok önemli bir konu. Neden? Ee, bizde şey vardır. Yakın duvar etkisi denilen bir şey vardır. Klima, klimacı ustalarım bunu çok iyi bilirler. Gerçek klimacı ustalarım. Yakın duvar etkisi, sensörün hatalı veri okumasına sebep olan bir şeydir. Odalarda ne olursa olsun mümkün olduğunca Dikdörtgen bir odadan bahsediyorsak her zaman uzun kenarları kullanmaya çalışın. Kullandırmaya çalışın. Bakın hani klimacı dostlarım beni lütfen yanlış anlamasın ama klimacı dostlara bırakırsanız onlar mümkün olan en kolay yere takmak isteyecektir klimayı. Ya yani ben şimdi buna e, olumsuz yorum yapmak istemiyorum ama hani işleyiş bu şekilde ilerliyor bilginiz olsun. Dolayısıyla hani size paylaştığım bilgiler doğrultusunda artık edindiğiniz bu bilgiler neticesi klima almaya karar verdiğinizde evinizi mutlaka kontrol edin. Ve mümkün olduğunca evinizin uzun köşesini kullanın. Dikdörtgen bir oda ise hatta çizebilirsem bir minik paint bir çizim yaparım size. E, mutlaka uzun duvar bölümüne takın. Evde boru mu görünecek? Tamam estetik kaygısı bende de var. Haklısınız. Ama yani estetik mi cepten çıkan paralar mı derseniz valla paralar daha önemli. Bırakın orada biraz boru görünsün. Ama uzun duvarı mutlaka kullanın. E, i̇şte bu konumlandırma kısmı da ne yazık ki Bizler için bu anlamda çok çok önemli. Birbirine çok yakın olan duvarlarda BTU'su ve debisi yüksek olan iç üniteleri takacak olursanız karşı duvara çarpıp erkenden geri dönüş yapacağı için ağızdan çıkan vakum etkisiyle tekrar geri çekiliyor olduğundan dolayı oda aslında iklimlenmemiş olmasına rağmen Sensörler kanka içerisi iyi ya tamam sen çalışmana artık gerek yok diye dış rütbeye bir komut gönderiyor. Kompresör duruyor. Odanın o köşesindekiler donuyor ama klima ben ısındım zannediyor kapanıyor. O yüzden uygun BTU, uygun alan keşfi, uygun alan tespiti, uygun alana uygun klima ve uygun konumlandırma bunlar çok çok önemli. Son konu başlığımıza geldik. Nem alma, nem koruma denilen bir durum söz konusu. Klimaların nem alma konusuyla ilgili bazı yanlış bilinen durumlar var. Ben bunu ayrı bir video olarak anlatacağım. Neden? Çünkü Midea klimanın nem alma testlerini henüz yapmadım. Aklıma da şu geldi. Zaten ben onun testlerini yapacağım. Testleri videoya alacağım. Soğutmadaki tüketim verileri, soğutmadaki debi, Soğutmadaki tahliye edilen su ve nem almadaki aynı sonuçları sizlere karşılaştırmalı olarak ee, şöyle bir şey yapabilirim. Bir klima soğutma ve nem alma karşılaştırmaları diye ayrı bir video sizlere yayınlarım. Çaktırmayın ya kapatmaya bahane arıyorum boğazım kurudu artık. Dolayısıyla bir klima satın alım rehberi adı altında. Yani bir klima ile ilgili size verebileceğim kadar elimden geldiğince hızlı anlatmaya çalıştım. Elimden geldiğince de halk dilinde anlaşılabilecek şekilde detaylar paylaşmaya çalıştım. Şimdi artık bir klima nasıl alınmalı bunu çok iyi biliyorsunuz. Bundan sonra yapmanız gereken şey çok basit. Kapanıştan evvel size bazı küçük tüyolar vereyim. Metre kare bölü 2.2 çarpı 1000. Bunu unutmayın bu formülü. Hatta yazayım oraya ya bir klima alacağım bizim buraya kaçtık lazım acaba falan deyip hani evinize geliyorlar keşfe abi, abi buraya 12 binlik yeter. Nereden anladın abi? Abi biz yıllardır bu işi yapıyoruz anladın mı? Şöyle ben bir baktım mı? Bu öyle değil kardeşim. Evinin cephesi dairenin katı günde kaç saat güneşe maruz kaldığı binanın izolasyonu mantolama durumu, iç izolasyonu dış izolasyonu, zemini ve sadece metre kare değil metre küp klima işinde asıl a, asıl etken metre küptür. Yani adam geliyor diyor ki Adem Elbacı 4 metre çarpı 5 metre bir alana kaçtık klima gider. Abi 4 çarpı 5 metre bir alana hangi tavan ölçüsüne göre biz sonuç vereceğiz? 2,5 metre 2,60 standart bir tavana göre mi? Yoksa senin orası özel batar katlı bir işletme ama aslında tavan yüksekliği 5 metre mi? Abi iki buçuk metre yükseklikteki metreküp ile beş metre yükseklikteki metreküp aynı olur mu? Ya metreküp ortamdaki hava. Tam da klimamızı ilgilendiren konu. Havayı çevirecek. Dolayısıyla siz metreküp üzerinden hesaplama yapın. Bakın klima formülleri internette araştırıp bulabilirsiniz. Ben de paylaşabilirim size istiyorsanız. Bölge kat sayısına göre yapılan formüller vardır ama en basiti. Yani mümkün olduğunca size fikir vermesi adına ve standart bir tavan yani standart bir ev ortamından bahsediyorum. Ee, evi ölçün 22 metrekare mi çıktı? 2.2'ye bölün zaten 10.000 BTU sonucuna ulaşıyorsunuz. Yani metrekare bölü 2.2 çarpı 1000. Bu sizin o alanınız için ihtiyacınız olan BTU'yu size veren sonuçtur. Ancak daha profesyonel bir tespit yaptırmak isterseniz. Tekrar söylüyorum. Evinizin cephesi hangi bölgede yaşadığınız, evin kaç saat güneşe maruz kaldığı, evin altında ekmek fırını mı var kardeşim ben nereden bileyim? Yani sen bana dedin ki abi 20 metrekare ben de sana 9000'lik yeter dedim. Yani e, yeterdi normal şartlarda. E ben ne bileyim evin altında ekmek fırını varmış. Yani bana demedin ki koşullar önemli dostlar. O yüzden bu satın alım rehberini dinlemeden, anlattıklarımı dinleyip bu videoyu izlemeden bir klima satın almanız çok doğru bir hareket olmayabilir diye düşünüyorum. Ve bakın ben genele şunu hitap etmek istiyorum. Bu klimanın üstünde bir gün benimle başka bir marka irtibat kurar mı bilmiyorum. Yani bir gün bir Mitsubishi elektrik kalkıp da bana Adem Elvacı ne çok övdün be o da klima mı? Biz sana gönderelim de klima gör der de adamlar 30 wattla falan ne bileyim yani bu kadar iddialı yapabiliyorlar mı öyle bir şey bilmiyorum ama. Bu klimanın üzerine ne gelebilir bilmemekle birlikte şu Midea klimayı ben bu arada niye ya burada Midea'nın verileri var ya monitörü gösterip hep klima diyorum ama Midea'nın verileri burada olduğu için hep söylüyorum. Şu klimayı bu Midea'yı kullanmamış hiç kimse veya bunun performans sonuçlarını görmemiş hiç kimse ben klima kullandım demesin diye düşünüyorum. Yani bunca yıldır ben bu klima incelemelerin içerisindeyim. Ben bugüne kadar klima test etmemişim diyorum açık ve net. Kendine güvenen başka firmalar başka markalar varsa da zaten biliyorlar biz bu testleri ücretsiz yapıyoruz. Üründe de istemiyoruz. Ücret de istemiyoruz. Kardeşim malına güvenen varsa göndersin diyoruz. Valla FC Europe malına güvenmiş göndermiş. Dostlar adamlar ne dediyse o çıktı. Ben ilk videoyu yayınladığımda size adamlar yapmış diyebilecek miyiz acaba demiştim. Adamlar yapmış. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.